Evet, müşrikler yeri ve göğü yaratanın Allah olduğunu kabul edip, başka varlıklardan yardım isteyebilir. Lakin, o müşrikler o varlıklardan yardım isterken, onların da yaratacağına inanmaktadır. Onların da yaratacağına inanmaktadır. Onlara sorsan, kime sorsan, müşriklere sorsan, ne soracaksın ki? Men halakas semâvâti vel ard. Yerleri ve gökleri kimin yarattığını sorsan o müşriklere, ve sakarışçam kamar, güneşi ve ayı kimin yarattığını o müşriklere sorsan, Le <gülüyor> Allah derler ki Allah derler, hiç düşünmeden, tereddüt etmeden Allah derler. Allahu teâdu ki fânnayufakun. Madem bu soruya Allah cevabını veriyorsunuz da. Nasıl oluyor da benden vazgeçiyorsunuz? Nasıl oluyor da benden başka bir ilaha ibadet ediyorsunuz? Nasıl oluyor da benden başka bir ilaha ibadet ediyorsunuz? Bir kimse yanındakinden veyahut uzaktakinden bir başkasından yardım isteyemez mi? Elbette isteyebilir. Eğer edemez derseniz o zaman kimsenin kimseden yardım istemesi, şu suyu getir bile demesi caiz olmazdı. Tabi buradaki tevhidin inceliğini anlayalım. Yardımdan kastımız ne? Yalnızca Rabbimizin gücünün yeteceği konularda Allah'tan gayrısından yardım istersek. Yoksa bir arkadaşımızdan, eşimizden, dostumuzdan bir yardım talep etmek şirk değildir. Yalnızca Allah'ın gücünün yettiği konularda Allah'tan gayrısından yardım istemek şirktir kardeşlerim. Allah'tan